Hoş geldiniz vakitolarım. Umarım keyifler yerindedir. Mükemmel bir yarı podcast serisine başlıyoruz kesleri basitçe sesli yayınlar olarak açıklayabiliriz. Peki burada yapacağımız bu yarı podcast yayınları nasıl olacak? Sizlerin bu kanalda en çok yarar sağladığı seri sadece dinleyerek İspanyolca serisi. Eğer daha öncesinde hiçbir videosuna denk gelmediyseniz şuraya örnek videolar bırakıyorum. Önce onlara bakarak fikir sağlayabilirsiniz. Bu serilerde biz İspanyolca bir metni birlikte analiz ediyor. Her bir kelimenin, her bir harfin nereden geldiğini detaylıca öğreniyorduk. Bu şekilde İspanyolca'yı ezberlemeden, mantık dayanarak analiz ederek öğrenebilme imkanı yakalamıştınız. Ama bu serideki metinler belirli bir sırada ilerlemediklerinden ve hikayelerin seviyesi belirli bir sırayı takip etmediğinden. Yararlanabileceğiniz nokta bir seviyeye geldiği zaman tıkanıyordu. Bu sefer metinleri başlangıç seviyesinden yazdığımdan, belirli bir sırayı takip edeceğimizden ve bu metinler birbirleriyle ilişkili olacaklarından sadece bu metin analizlerini dinleyerek İspanyolca öğrenmeniz mümkün olacak. Bu arada bu videoyu beğenmeniz, özellikle yorum yapmanız, hatta hala abone değilseniz eğer abone olmanız YouTube algoritması sebebiyle benim ve kanalımız için çok önemli ve çok değerli. O yüzden şimdiden destekleriniz için teşekkür Ediyorum. Ben yaklaşık 4 aydır Superpeer platformunda sıfırdan İspanyolca eğitimleri veriyorum. Bunlara dair bilginiz yoksa eğer yine yukarı kanalı bırakıyorum. Açıklamalar kısmına da Superpeer'in linkini bırakacağım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Yine Superpeer platformunda sadece dinleyerek İspanyolca serisini başlatıyoruz. Ve 23 Ağustos itibariyle canlı yayınlarda buluşarak birlikte metinleri analiz edeceğiz. Ama... Bu yayınlara katılıp katılmama konusunda şüpheleri olan varsa ya da ben sadece İspanyolca bir şeyler dinlemek istiyorum ama dinlediğim metinler de sırayla ilerlesinler diye düşünenler varsa sizler de fayda sağlayabilin diye sadece bu metinleri seslendirdiğim bölümleri ve metinlerle ilişkili soruları bu kanalda da yayınlamaya karar verdim ki sizler de yararlanıp İspanyolca çalışabilirim. O yüzden dilerseniz burada yayınlayacağım serilerle sadece dinleme çalışması yapabilirsiniz ya da Superpeer platformundaki serilere katılarak şöyle sağlam bir analiz çalışması yapabilirsiniz. Çünkü biz bu seriyle sadece telaffuz ve dinleme çalışması yapmıyoruz ya da işte birkaç tane soru cevaplayıp kelimelerin anlamlarını öğrenip geçmiyoruz. Biz bu seriyle o metni analiz ederken cümle nasıl kurulur, nasıl sıralanır, neden o şekilde söylenilir, hemen hemen kullanabileceğiniz bütün konuşmalardaki en önemli kelimeler nedir ve nasıl kullanılırlar bunları görüyoruz. O yüzden sadece Dinleyerek İspanyolca serisi aslında çok sağlam bir analiz serisi ve bu analiz serisinde benimle canlı yayınlarda buluşmak isterseniz Sizleri Superpeer platformunda görmeyi çok isterim. Şimdilik YouTube üzerinde kalmak istiyorum derseniz de her hafta çarşamba günü burada yayınlayacağım videolarda buluşuruz. Yine bu videoya yorum yaparak vereceğiniz desteği bekliyorum. Ve yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.